Müze, Cumhuriyet'in ilanından sonra Mustafa Kemal Atatürk tarafından ismi Sakarya Köyü olarak değiştirilen tarihi Tırnaksız Köyü'nde bulunmaktadır. Müzik ve istiklal yolunda silah taşıyan cephelere cephane yapan kadınlarımız, Analarımız, bacılarımız, eşlerimiz onlar. Onlar önemli değerlerimiz. Milli mücadelede ve Sakarya Meydan Muharebesi'nde kadınlarımız neler söylersiniz değerli hocam Fatih Bey? Evet, evet tarihi bir noktadayız gene. Dinamezal Araştırma Komitesi Başkanı olarak Mustafa Kemal Atatürk'e var. yemin etip söz verdikten sonra yalan yazmayacağım dair Sakarya bölgesinde düşmandan geri alındıktan sonra bu bölgede inanların neler yaptığını incelemek üzere bu Halide Edipad'ı var. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yusuf Akçura ve bir fotoğrafçı subayla beraber bu bölgeye gelir. Osmanlıya ait olan bu evde yaklaşık iki hafta boyunca kalırlar. Bir i̇ki hafta boyunca da burada yaşananları Halide Edipad'ı var. Not eder. Bu esnada önemli Türk Edebiyatı'nın önemli bir eseri olan Türk'ün Ateşli İmtihanı adlı eserini de yazmaktadır. Günlük olarak ee, bu köyde bir fazlaca zahir görmemiştir halde edip adılar. Bunun sebebini sorar Kırım göçmeni e, o, olan tatarlardan oluşan köy halkı Yunan işgali esnasında Rusça konuşmuştur. Ve Yunan askerleri bu bölge halkını Rus sanettikleri için e, fazlaca köye bir zarar ve e, sıkıntı yaratmadan bu bölgeden geri çekilmişlerdir.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 Yani dedemin burada ikamet edip, bizim de burada evlerimiz vardı. Onlar yıkıldı, şu anda restoran sonra bu bina sabit olarak kaldı. Devlete de başladık, münasıkça olarak. Burada Sakarya Savaşı'nda, Ali Dedi bir adı var. Burada şeyler, o savaş esnasında bu şeyleri kaneme almış. İşte eyetleri gördünüz zaten, hep beraber. Onlarla beraber işte burada bir hafta kalmış. İşte Sakarya'nın en çetin savaşlarının olduğu dönem burası bir haftalık pandı sıcak çatışmaların olduğu yerde zalimi O çocukluk yıllarından beri okuduğumuz Yunan mezalimi, Moskof mezalimi, İngiliz mezalimi, hele Yunan mezalimi, Milli Mücadele Kurtuluş Savaşı yıllarında Batı Anadolu'da Yunanlıların yaptığı mezalim, Pontoslar'ın Doğu Karadeniz'de yaptığı mezalim. Ama o Yunanlıların yaptığı mezalimi araştırma heyeti vardı Sakarya Meydan Muharebesi'nde. Evet, Mezalimi Araştırma Tepki Komisyonu, Halide Edip adı var Hanımefendi, Yusuf Bakçuran ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Dönemin en önemli gazeteci ve yazarlarıydı onlar. Yunan Mezalimi bulunduğumuz burada, Sakarya Meydan Muhalebesi Tarihi Milli Park alanı içerisindeki Sakarya Köyü'nde. Eski adıyla tırnaksız köyü, Türkiye Büyük Millet Meclisi hemen Sakarya Meydan Muhalebesi'nden sonra bu köye, Sakar adını vermişlerdir. Burada Sakarya şehitliği de var. Biz Anadolu gazetecileri olarak Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı'na en büyük desteği veren o dönem Anadolu gazetecilerinin temsilcileri heyetleri de buradayız. Şakir Bey ve Cesurhan Bey. Efendim ben Cesur'dan başlamak istiyorum. Biz de bir çalışma yapalım. Sakarya Meydan Muharebesini tüm Türkiye çapına duyuralım istedik. Bugün 99. yılında Sakarya Zaferi'nin buralardayız. Evet. Düşüncelerimiz. Ee, çok çok teşekkür, teşekkür, ederim. Ee, teşekkür ederim Sayın Başkanım böyle bir güzelliğe vesile olduğunuz için. Ee, bugün şu anda çok anlamlı bir yerdeyiz. Ee, çok heyecanlıyım e, şahsım adına. E, çünkü bundan e, 99 yıl önce... Türk Kurtuluş Savaşı'nın, Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nın yürütüldüğü yerlerden birindeyiz, Sakarya Köyü'ndeyiz. Ayrıyeten o dönemde Türklüğün önde gelen aydınları bu Kurtuluş Savaşı'nın haklılığını tüm dünyaya duyurmak için çalıştılar, çabaladılar ve Savaş sırasında ve sonrasında Yunanlıların sebep olduğu, yaptığı zulmü, kötülükleri raporladılar ve tüm dünyaya yaydılar. Türklüğün, Türkiye'nin haklı mücadelesini tüm dünyaya anlattılar. 200 yıldan beri Batı, ihtiyar Osmanlı İmparatorluğunu parçalamaya çalışmış, fakat Sakarya'da Türk'ün kendisiyle karşılaşmış ve ona dokunduğu anda da tarihin yönü değişmiştir. Joseph Arnold Toynbee. Fatih siz de e, önemli bir medya mensubumuz olarak... ...önen bir yerdeyiz. Duyul düşünceleriniz. Evet. Teşekkür ediyorum İsmail Bey. Öncelikle e, Cesurhan Bey gibi ben de... E, ...bugünkü ziyaretimize vesile olduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. E, tabii e, ben daha önce de e, Polatlı'ya gelmiştim. Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştirildiği alanları gezmiştim, Doğatepe'yi gezmiştim ama bundan 6-7 yıl önceydi geldiğimde, 6-7 yıl içerisinde, son 6-7 yıl içerisinde ne kadar büyük bir değişim ve gelişime uğradığını bu bölgenin nasıl ihya edildiğini müzelerle, şehitliklerle nasıl talihe kazandırıldığını görmenin de mutlu içerisindeyim. Ee, en çok şehit veren, bu, bu Sakarya Meydan Muharebesi'nde en çok şehit veren e, illerin başında gelen e, Girasun ordudur. E, bir ordu olarak da bundan e, bu alanları gezerken gurur duydum. Şehitlerimizi rahmetle minnetle bir kez daha. E, Tabi bir gazeteci olarak e, şu anda bulunduğumuz yer e, Halide Edip adı var. Müzesi Sakarya Meydan Muharebesi'nde kadınlarımızın ne büyük fedakarlıklarla, ne büyük özveriyle ve ne, ne büyük çabalarla yokluk içerisinde ne büyük kahramanlıklar gerçekleştirdiklerinin burada bir örneğini, bir sevgisini görüyoruz. Halle edip adıvarın şahsında Sakarya Meydan Muharebesi'nde Kurtuluş savaşımızda. E, can siperane e, mücadele veren e, kadın kahramanlarımızla bir kez daha rahmetle minnetle yad ediyorum. Milli Parklar e, Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü'nü bu güzel çalışmalarını dolayı da e, kutluyorum. E, o kadar geniş ve o kadar zengin bir tarihe sahibiz ki bu zenginlik içerisinde bazen e, güzellikleri e, unutabiliyoruz, kaybedebiliyoruz. E, ben Sakarya Meydan Muharebesi e, şehitliğinin, anıtlarının, e, tarihi alanlarının da bu e, o büyük zaferler içerisinde e, kaybolan değerlerimizden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Belki bu çalışmalar farkındalığı e, artırıyor. Böyle ziyaretler yapılmasının e, önemini geldikçe görüyoruz. İnanın e, yani bir Çanakkale kadar, bir Malazgirt kadar e, Sakarya Meydan Muharebesi'nin de önemli olduğunu e, gelip gezince e, görünce. ...çok daha iyi anlıyorsunuz, farkındalığınız artıyor. Bir kez daha şehitlerimizi rahmet, minnetle ve saygıyla ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Hatırayı Bölge Müdürlüğümüz adına biz takdim edelim. Çok çok güzel. Güzel. Evet kadınlar, kadınlarımız, onlar analar, bacılar, teyzeler, nineler, halalar, eş... ...ve onlar çok önemli, onlar çok değerli kadınlar... ...ve kadınlara en büyük değeri Yaradanımız ifade etmiş. Ve öf bile demeyin diyor ve cenneti kadınların ayağının altına sermiş. Onlar milli mücadelede en büyük mücadeleyi veren insanlardı. Şerif Fevacılardı, Kara patmalardı. daha niceleriydi. Halide adı var hanımefendi. İlk Sultan Ahmet mitingiyle milli mücadeleyi hareketlendirmişti. Ve şimdi bu adam bir çağrıda bulunmalı değil mi? Kadın gazetecilerimize. Türkiye'de Anadolu'da Anadolu'nun ücra köşelerinde birçok hanımefendi ...gazetecimiz var, kadın gazetecilerimiz var. Lütfen Sakarya Meydan Muharebesi'nin milli parkaların içerisindeki... ...Polat diye sadece 14 kilometre mesafedeki Sakarya Köyü'ne gelin... ...Halit'e edip adı var, adı var hanımefendinin başkanlığındaki bu... ...Tetkik mezarini Tetkik Komisyonu ki birçok eser ve çalışmalar yapmıştı. Yapılan mezalimi en iyi şekilde belgeleyip gelecek kuşaklara aktarmışlardı. Evet... Biz buradan kadın gazetecileri göreve davet ediyoruz. Gelip burayı gezip görsünler ve Sakarya Meydan Muharebesi'ni gençlerimize, çocuklarımıza, yavrularımıza tanıtsınlar diyoruz. Evet, belgesel görüntülerimiz var. Tarihin dönüm noktası Sakarya Meydan Muharebesi. Birlikte izliyoruz. Tarihin dönüm noktası Sakarya Meydan Muharebesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi ve mareşallik ünvanı verilen Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihe geçen şu sözleri Sakarya Zaferi'nin kazanılmasında önemli rol oynamıştır. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Onun için küçük, büyük her birlik bulunduğu mevziden atılabilir.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 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşallik rütbesi ve Gazi ünvanı Sakarya Zaferi'nden sonra verilmiştir. Tarih, tarihin yazıldığı, yaşandığı, hissedildiği yerde araştırılıp belgeselleştirilir düşüncesiyle hem dünya coğrafyasındaki hem de Anadolu coğrafyasındaki kültür-medeniyet zaferler tarihimizde zaferler, tarihimizin izlerini araştırıp belgeselleştiriyoruz. Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili değerli dostlarımız, gazeteci arkadaşlarımızla birlikte POTA'nın rehberliğinde gezimiz sürüyor. Birlikte gezdik dostlardan, mesajlar aldık. Muhtarın bu binayı bağışlayan insanların torunlarından, bedelsiz devlete bağışlayan insanların torunlarından, milli parklarında sorumlusu arkadaşımız. Neler söylersiniz? Ziyaretçiler var mı? Bir de çarede bulunun burayı gelip görmeyenlere. Ya herkesin gelip görmesini burayı tavsiye ediyorum. Burası tarih. Ta tarih, tarihimiz yani. Gelen oluyor. Gelen de. oluyor. Herkesi de bekliyoruz, herkesi davet ediyoruz. Çok teşekkür, Çok teşekkür ediyoruz. Ederim. Biz de buralar özellikle hanımefendilerin gelip görmesi, kadın derneklerimizin gelip görmesini, kadın ile ilgili çalışma yapan kurumların ama özellikle kadın gazeteciler, yazarlar, kadın, kadın, siyasetçiler, kadın siyasetçiler, kadın devlet adamları, kadın akademisyenler, Özellikle kadınlarımız mutlaka burayı gezip ve görsünler.